Orman yangınları dünyamızı ve çevremizi derinden etkileyen en büyük çevre sorunlarından biridir. Çevrenin genç sözcüleri İskenderun olarak farkındalık oluşturmak en önemli hedefimiz. Bunun için bazı sorularımız olacak size. Öncelikle merhabalar. Sormak istediğim soru şu, İklim tiplerinin yangına etkisi var mıdır? Farklı iklim tiplerinde farklı birileri alınmıyor mıdır? Ee, merhabalar Ruhi. Soru için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Evet, bir biyolog ve ekolog olarak ayrıca bir modelci olarak bizim en fazla dikkat ettiğimiz konuların başında bu geliyor. İklim değişikliğinin yangınlar ile arasındaki ilişkiyi araştırıyoruz bizde. İklim Değişikliği Uygulama Araştırma Merkezimizde, Eskandur Teknik Üniversitemizde yangınlarla iklim iklim arasında direkt direkt, direkt birebir bir bağlantı mevcuttur. Özellikle bu kuru iklim dediğimiz böyle yağışların az olduğu, sıcaklıkların çok yüksek olduğu, yazın özellikle, yağış periyotlarının çok uzun olduğu bölgelerde daha fazla, daha sık yangınlar meydana geliyor. Bunlar hem insansal kaynaklı yangınlar, hem de normal doğal yangınlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bizim için en tehlikeli iklim tiplerinden biri olan işte Akdeniz iklim tipi ki bizim bölgemizde de görülen bir iklim tipi. Yangınlar açısından en tehlikeli bölgedir kendisi ve buradaki yangınların %80'i insansal kaynaklı faktörlerden kaynaklanan yangınlardır. Bu yüzden iklim değişikliği bu konuda çok büyük önem arz ediyor ve bunu çalışmak lazım. Yanıkınız için teşekkürler. Şimdi sizi elize bırakıyorum. Akıllı orman kapsüllerinin çevre ve hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı orman kapsülleri son dönemlerde geliştirilen bir teknolojiyle yaygınlaştırılması gereken bir bir olgu. Ben bunları destekliyorum. Özellikle donatılan sensörlerle bu akıllı orman kapsüllerinin içerdiği sensörlerle biz yangınları oluşturacak etmenleri önceden tahmin etme konusunda bir elimize bir veri, bir done olabilir ve yangına müdahale etmemiz daha hızlı olabilir. Ayrıca belki içine kurulacak bazı sistemlerle de yangının önceden çıkma ihtimaline karşı o bölgeyi hani bir nevi karantin altına alıp yangının çıkma olasılığını düşürebiliriz. Cevabınız için teşekkür ediyorum. Sözü Hüseyin bırakıyorum. Yangın söndürme sistemlerinde yapay zeka entegre edilebilir mi? Mümkünse nasıl ve hangi şekillerde olabilir? Yapay zekayı yangın sistemlerine entegre edebilirsiniz. Özellikle bu tarz sıkıntılı olan bölgelerde daha önce yangın çıkan bölgelerde veya yangın çıkarabilecek olan bölgelerde geliştireceğiniz sensör sistemleriyle yapay zekayı oraya acaba burada yangın çıkacak mı çıkmayacak mı? Çıkma olasılığı ne kadar yüksek? Hangi dönemlerde yangın çıkabilir? Hangi tip bitki grupları yangın çıkarmaya müsait? Eğer yangınlar çıkarsa bunun yayılma hızı ne kadar olabilir ki yapay zeka modüllerini ayrıca meteoroloji e, tahmin modellerine de biz entegre ediyoruz. Or oraya da entegre edebilirsiniz. Böylece yine yangınların çıkış noktasını hem belirleme konu hem kontrol konusunda önceden bir müdahale etme aracı şeklinde kullanabilirsiniz. Teşekkür ederiz.